Çok iyi ya. Tamam Masaka'yı da çözdük. Ee, Ferit'i biliyoruz. Rui Çenet. Atladığın evet, bir olursa abi. söyleyin. Ben bir giriş <gülüyor> bir girişi yapayım abi. Yap bakalım. Herkese merhaba. Ben Rui Çenet. Mutlak o kadar da mutlak olmayan bazı şeyler vardır. Evet abi bu kadar. Ooo Dur bekle Rui Çenet açıyorum kuzey, şimdi. Kuzey düşmüş abi bu arada da. Kuzey'i çekebilir miyim? Biz sohbet üçte. Herkese merhabalar ben Rui Çenet. Dur bakayım. Herkese balak, merhabalar. Balak ben ben biraz. ruhi çenet. Herkese merhabalar. Ben herkese merhabalar. Ben ruhi çenet. Herkese merhabalar. Ben ruhi çenet. Türkiye. Güzel. Uuu. Benziyor aynı. Kuzey. Kuzey. <gülüyor> Yap bakayım. Selam bakın birader şu köpeğe sene la bağan hanımla bir görüşeyim <gülüyor> <gülüyor> ben. Kuzey ses kaydı gibi lan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her girişinden nasıl sesli? Bizden getirdik o yüzden. Dur lan dur adam bir şey yapmayın. Lan sen millete atar <gülüyor> gider yapıyormusun lan Kuzey? Lancağız yapma sikerin belanı ha. <gülüyor> ne olacak lan? Celladın mı olacaksın? Aman ha Bekle. Ecelin geliyor. Bekle. Celladın geliyor. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Suzey abi bu arada rp e de oynarsın sen ya. Mitre'nin sesi bizim turşuya benzemiyor mu ya? Evet evet iki xsatronu düşünüyor. Ee, kankam ben 2016 falan Mitre'ninim ya. H1Z1 zamanı. Orada <gülüyor> mikrofonu dinletiyor. Ağabey, evet, eee, evet. e, <gülüyor> ağabey ben 2020'ye mikrofonum param yetmez ya. Bin lira alamam maalesef. Niye mikrofon <gülüyor> değişti <gülüyor> de ses <gülüyor> birebir 2020 abi, versiyonuna mı ben... gelecek? Abi ben şöyle söyleyeyim instagram storylerini bilenler bilir, ee, orada sesi daha Olur. ince gülüyor. Mikrofon biraz daha toklaştırıyor abi. Bir ha, da evet, daha tabii ki abi, mikrofon, bir, mikrofon, çok mikrofon fark var. Evet, Aynen, evet, bayağı evet, farklar fark oluyor. Ben bu arada Turkan abi, ben ee, Doruk Tekir'i de yapabiliyorum. Onu söyleyeyim de. Doruk Tekir kim lan? Şeyde, Borb'ta vardı ya abi. Ha şizofren diyorsun, yap bakayım. Şizofren evet abi. <gülüyor> lan ne diyor, benim hem Doruk Karbain lan oğlum lan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Oğlum biz hepinizde server almak lazım lan. Gezersiniz redrafta. <gülüyor> ya abi şöyle kadar, yapıyorum. <gülüyor> abi ben mesela e, bazı payvan sorularından gidiyorum Arfi. Ferit Karakaya rolüyle yorum yayınlar açıyorum. Ferit abi de biliyor bunu. Bazen e, Elvinit'te dual atıyoruz abi bolde. Onu da yayınlaşıyorum. <gülüyor> Çok Benim iyi izleniyoruz abi, abi Elvin arada. nerede şu an ya? Siz <gülüyor> çıkmıyonuz? Ben El... buradayım 10 saattir arkadaşları dinliyorum. Başım sikildi beyaz. <gülüyor> Bak, bir şey söyleyeceğim. Bahar, Ervin'in e e hepsinin ya. sesi çok iyi ama Alvin'in birebir oğlum tonlamaları çok iyi. Evet ha, abi. Hepsinden ayrı. Arağın geldi de. Ona kim, kim geldi? <gülüyor> abi Kemal, Kemal. mi? Kendin mi süsen <gülüyor> bu? Altta sohbet 5'te abi. Aynen. Like Kemal. Oğlum yapma lan. Lan dur on programdan gerizekalı. Kendine yapmıyor. sümizyen yanılsız sü, süm Evet abi, evet. <gülüyor> Çektim. Alo. Nasıl Abi ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Şey, aşırı teşeditçi. İyi abi, nasıl sağlı? İyi. <gülüyor> Kemal yapma <gülüyor> zor bu arada Kemal yapmak zor <gülüyor> <gülüyor> yapma <gülüyor> oğlum bu arada. Evet, boru değil. Yap bakayım bir. Uzun konuşmayacaksın. Alver. Yapmıyorum ya ki zaten. Benim normal konuşmam bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evde de evde de böyle olmuş. Bu biraz Ben inan. Ha. He. Ya söyle söyle. Ben kanıtlayamıyorum söyle. ki. Ben kanıtlayamıyorum ki adamlara Adam diyor ki sen program planlıyon. <gülüyor> <Söyle gülüyor> yani. ya. Kemal elmedi belki oğlum sizin. Lan Kemal. He? Etemez. He? Beni alalım e? beni. Alalım. E? O onu yapamam şu anda ya. Saat 11. On, on Kemal on benim çok sana attım mesajı okusana bakalım ya ben sana zamanında bir mesaj atmıştım onu oku bakalım. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> bir de bir de <gülüyor> <gülüyor> o sümsyen çok ne aldın lan? Abi ben şarkı söyleyemedim lan bu olayı. Tamam mı? Ee, şey yaptım. Sümüze yaptım. Bak sen biraz katsan kilakan olursun bak. Çok ciddiyim. kilakan çıkar Evet. Sen Kemal'i bırakma ol sen o, bak şey sen direkt Kili yapsan canavar olur. Bir çalışsan ona bir gün. Abi ben Kemal'e de çalışmadım. Ama ya çalış demiyorum. kilakara Hakan'a çalış diyorum. He. Ya, gerçek ya. konuşman e, böyle mi senin? He. He <gülüyor> <gülüyor> diyordu yani. He diyor ya. Başka atladığımız biri var mı? Herkes Aşağıdan 4 Şu bir de dur siz sizin evet. e oha sizin ekipte olmayan biri var yukarıda Eceks takli benim. Çeksen onu çok keşke. Bak kim çok Eceks takli dur. arada. Abi. Evan Mons yok mu bu arada? Nerede? Kim? Evan Mons geldi mi? Bakayım bir. Abi o Eceks'i neden almadı Dur Ece abi Onur Özcan da var onu da alabilirsin. Dur tam alırız. Eceyi Ece bir çekiyorum bir konuşmayayım. Ece normal ol, ol, ol, bir erkek. Bir, bir dakika. Durun Uf, lan. ben bir şey sormak istiyorum. Ha. Niye şaka gözü yazınca ben çıkıyorum orada? Ya dur oğlum bir dur. Ece er, normal sesinle konuş önce. <gülüyor> Merhabalar önce ilkli. Oo Ece hoş geldin. Gerçek adın Ece mi? Aynen. Ah siktir, bir dakikadın, bir dakika. Abi sen ciddi misin sen ya? Ece eklesene beni. Abi ben buna yürüyorum izinle. Ece eklesene beni diyor oradan bir amraya. Ece çok <gülüyor> ciddi bir ee, Bir Köntürü dakika arkadaşlar, durun, ol, durun. Ece bize şöyle bir net bir kız teribi yapsana ya. Ya abi, ya ben seninle konuşmak istemiyorum. Salak mısın? Kesinlikle <gülüyor> <Ben> <gülüyor> abi. <gülüyor> Hayır, teşekkür Gerçekten ha. inanmıyorum ya. <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya, böyle random benim, birini arayarak falan amına koyarsın ortada Yapıyorum oğlum zaten abi ya. ya. Yapıyorum zaten. Hı, hı, hı, abi ya. Abi. Yapıyorum zaten. Ben abi üç gün bir ses veriyorum. Nasıl dönüyor o ses ya? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence Taksim'de git köprü altına işe başla. <gülüyor> Man, abi idolu abi. Abi düşünsene. Iş benim Sima'yım olacaksın duydun mu? Sen benim Sima'yım olacaksın. <gülüyor> Dur evet bir dakika. Kuzey ile bir Ece konuşsun bakayım. Bir dakika. Gir sen Kuzey. Anne senin yaptıkların yüzünden affetmedi. Ne? Ben ne seninle evlendim. Söyle söyle. Ben Kuzey'i ben fazla izlemedim ben ya. ya. Oğlum sen <gülüyor> e, sen ba bağımsız bir insansın ya. Sen Ece'sin ya yani. Tamam ile Ece bir konuşsun. <gülüyor> Yalnız ben konuşursam karım yaparım ha onu söyleyemeyim <gülüyor> Ece ne diyor ya? ya? E, abi bilmiyorum ki. Ece, <gülüyor> e, kendi kendine Allah konuşuyor ama. Ece alnında bir lazer tutuluyor şu an farkında mısın? Korkuyorum Kuzey kurtar beni. <gülüyor> <gülüyor> abi gerçek Queen's veriyormuşum beni kandırdın ya. De... bu arada var ya Queen, queen testi yapsak net kız Jpermi veririz buna. Abi ben kaç tane sunucu işi yaptım ya. Direkt veriyorlar. <gülüyor> tamam bile abi bak. İki Oo. ses sorgulamam <gülüyor> ne veririm? Vay Allah'ım ya. Dur bakayım başka Ece ile kimi karşı karşıya getirebiliriz? Abi, abi, abi Zeynep veriyorum. var. Zeynep e, tabii şey olmasın da istersen tabii. <gülüyor> Erkek Zeynep 5 yıllık tak yok. Tak taklidi yapıyor da ya. iyi. Tamam Zeynep'i alalım. Zeynep 5 alın. yıllık. Çoğul ya. O zaman EC ile Zeynep'i bir kapıştıralım. Tamamdır abi. Anam çıldıracağım ama. Top peçikide galiba. Ama. mu? Gel çeteden. Dehşet yapıyor sesini ya. Ben kanardım Hiç yani. Hiç beklemiyordum. <gülüyor> abi herkes kanıyor. <gülüyor> Ay yemin. Senin yerim. Zeynep 5 yıllık abi. Yalnız Biz Zeynep. Biz lan şey... benim karıma girdim Zeynep... falan ayıp olmuyor mu? Ha kusura bakma masak abim canımsın. <gülüyor> abi burada Kuzey verken bostakal biraz... Oğlum ne olursaysan <gülüyor> <gülüyor> ne dikkat et Kuzey kardeş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi hiç şey, Ece sesiyle bana, yayın bana açtın mı var. peki? Ya abi Facebook'ta evet. denedim de kimse izinmedi. Aleyküm selam. Kim geldi? Ha. Zeynep. Dur Zeynep, Zeynep, Zeynep. Zeynep. Zeynep bir dakika bir sessizlik. Zeynep nerede? Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buradayım. Çok Aa. heyecanlandım Bo ama biraz... <gülüyor> sen normale dön be, normale, normale dön. Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> abi <Aa>, benim <gülüyor> bir şey olamaz ya. <gülüyor> bir dakika şimdi. Gerçekten çok, çok heyecanlandım o yüzden biraz Heyecanlanma balım benim dur bir heyecanlanma. Bak şimdi benim, benim eski manitam geldi Ece burada. Sen de e yeni... sen kimsin acaba <gülüyor> Zeynep? Sen kimsin? Asıl sen kimsin abi? abi Dünkü dün ki bebek yalnızsın burada. Hayır burada şekil yapıyorsun. Ya benim için kavga Ece, etmeyin, tamam ya. Ama var ya. Ya bir dakika Tulkan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bak öncesi... Zeynep'i de seviyorum, Ece'yi de seviyorum. Ne var bunda ya? Allah Allah. Ya Tulkan. Kavbe <gülüyor> de beni seviyorsun Zeynep arkadan GTA sana seviyor. bir şey ya. Zeynep sen kimsin sen... abi? Ee, Önce sen onu söyle. Ben Hayır, önce sen kimsin? Hayır, sen kimsin? Hayır. Yolarım bak seni kızım. Hayır, ben seni yolarım. Salaklık geçme. Bak, yolarım etme. seni. Hayır. E, sen nerede yaşıyorsun? Bir, bana bir söyle. Tekin Gel, bekliyorum. Senin nefsin? <gülüyor> Hangi şehir? Take <Teklis2> diyor hangi şehirde? Gitti misin sen? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sıssetim> <gülüyor> sen. <gülüyor> tamam, zenim, ben onu faydin çok. Şimdi seni de. Bak biz ne ekeyim biz beraber çözelim Tam tartışırken bir yanda erkeğe dönsenize de bir. Tamam. Abi ben burada gerçekten önce kız, dur dur. Önce kız kıza konuşun. Bir yanda böyle atarlarınız erkeğe dönsün. Kız <gülüyor> kızla konuş. Dur, e ya şimdi kıstaklı olarak atarlanarak mı başladı? Hayır evet, evet kıstaklı olarak atarlanın böyle sen kimsin sen kim? Ah Tukan benim falan arkadan bir anda <gülüyor> Re Re Reis'e bağlayın bak. Zeynep sen benim evimden nasıl Tukan alırsın? Önce sen bir onu söyle. Demek güzel değil ki bana gelmiş bebeğim. Hayır bir kere beni bütün erkekler beğeniyor. Beni de bütün erkekler beğeniyor. Ne olacak bu iş? E, bilmiyorum ki ben de gerçekten inanmıyorum. <gülüyor> şey Ay ayakta sikerler yemin ediyorum. Ay şey dayılar var ya böyle azman. Hani böyle deliren tipler var ya. Yemin abi ediyorum ben... 8 posta yollatır adam bak. Abi net bak anlatıyorum zamanında tek eksiğim ya. buydu. Dayıları çıktım <gülüyor> Binlerce liralarını alırdım. Tek eksiğim oh, buydu. Adam dolandırıcılığa bağladı ya. Abi bir şey anlatabilir miyim yani? Anlat anlat. Şu evet, an şey Ece anlatırım. anlatıyor arkadaşlar. Eee abi önceden ben 3 günde 500 lira koparmıştım dayılardan önce gittim. Karniye daha iyi bir çalıştırırım geldin. seni. Yok abi korktum Bilmiş ya yani. o yüzden. Yok i̇şte, lan gün öyle gün, işlere bulaşma <gülüyor> ya var. Ben, ben asla öyle şeyler yaptım. İlk gün gene trollüyordum. Dayı dedi ki beni dedi, boşalt dedi sen dedi 200 lira atacağım. Adam boşalttın ama yok böyle <gülüyor> bir şey. Adam aramazmadan. Yani. Abi muhabbeti başka yeri giyiyor ya. Aynen yani, abi, yani var özümüze var. dönelim. <gülüyor> Hayırlı işte. <gülüyor> Artık dönme. Bizim Aa, o ya. İnanılmaz ya. Allah çok iyi. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Sesim geliyor mu şu an? Geliyor. Geliyor evet. abi. Yani. Benim senden bir ricam olacaktı da ekip adına. Heh. Bizim bir Discord sunucumuz var abi. He oraya Bizim mı geleyim? ekip burada takılıyor. Hem oraya gelmeni isteyecektik hem de tabii Heh. istersen sen de çete küçük kere atma şansın var mı? Hatta çok... hatta, Yolla BestCock'a bassın. <gülüyor> BestCock'a yolluyorum abi hemen. <gülüyor> Ece bir 5 dakika ektar mısın özellikle? Sen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 5 dakika mı lan? Bu arada şeyi ayarlattık. Bizde şey yapıyorlar sani... ya server'da hani erkek oynayıp kadın taklidi yapıyorlar. Hani şu an Ece Zeynep falan yapsa kimse anlamaz abi erkek mi diye. Abi, abi yok, evet sağ ol. Evet. Bir evet. bakayım. Queen'ze gelse evet. sorgulaman bile. Şey kapandık. Eightborn buluşması yapıyoruz. Ya. Ece ile Zeynep geliyor. Abi <gülüyor> abi <gülüyor> düşününce <gülüyor> mafya olarak toplantıdasınız bir anda kız sesi bağırıyor. <gülüyor> abi, <gülüyor> Allah, herkes Allah. bir biçiyorduk. O harbiden turşuya ee, benziyor sesi ya. Abi altta Evommos'un fake'i var erkek kendisi ama çekebilir misin? <gülüyor> Evommos. <gülüyor> çe <gülüyor> Hayda. A yana, abi abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendisi erkek ama Evommos. Biz sana daı biticim var abi Reizy. Oğlum kaç biticim var kardeşim bu ne ya? Abi modern insanlar gidiyor. Bak sana içeriyi seyredeyim. Olur, ben 20 olduğum için en, en son çıkan benim ve en, en yeteneklisi hey, benim abi. Ooooooo, Kapışırız o abi, anladım. hiç sıkıntı yok. Kapışırız ağabey. Benim favorim bu arada Elvin'te bilginiz olsun Aa, da. Alvin'te yani. hadi Eylül bakayım. bakayım, Eylül, Eylül GG. Hadi bakayım. Evet şu an <gülüyor> Eylül yanında böyle şeyler konuşalım şu an burada. Tamam özür dilerim ama söylüyor Eylül'ün sesini başını yollarını almalı. Önüne bak. Eylül bu ne diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> He? Instagram'da bak. bak. Öyle de ya. Abi inanılmaz ya. Hadi kız kavgasın, <gülüyor> çok zevkli. Teşekkür i̇nanılmaz ederim. ya, vallahi ağzımıza vallahi sağlık. Sağlam. Geldi mi Evon? Abi, abi. abi çıktı, çekmiyorlar değil, çıktı çocuk abi. ya. Çıktı mı? <gülüyor> Dur yazayım bir daha. Trip, trip atlı demek. Bu arada ben bestcoco mesaj gönderemiyorum Discord sunucusunun için. Evet, bir dakika, abi. bir şey söyleyeceğim. Turşuyu bir çekseniz aşağıdan. Kimin sesi turşuya benziyordu? Bak, bak. Bak kimse konuşmasın, Turşu. bir merak ettim onu. Turşuyu çek bir. Bak, Masaka iyi değil mi kardeşim? Sıkıntı yok, abim. Tıkıntı yok moruk buradayız. Tamam eyvallah. Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> ee, bespoke, bespoke. Efendim. Abi benim bana bir istek yollayabilir misin abi? Sen yollar mısın ben lan kabura? Ben edeyim? yollayamıyorum. Ee, seni eklemesi gerek diyor Discord. Son, abi sohbeti devammasın. Baylar bana turşu, bana turşu, bana ekle. Yok abi. mi turşu? Geldim abi buradayım. Ha şimdi diğer kimdi turşunun sesine verdim? Mitre. Mitre'nin konuş bakayım. Eee kankam Turşu. Efendim, bi bi birlikte bir birlikte konuşsanız abi. Herkese merhaba Arif'in Mitre'nin ile. Oğlum İplen yapma. Normal sesinle konuş. Bence sen normal se ha. Abi normal sesim bu. Ha tamam. Turşu büyük toptan tanışılmak. Benim, de, no benim de normal sesim bu. Nasılsın? iyi misin kardeşim? Eee <gülüyor> İyi, tam tam anlat. Abi bir iş geldi. İyi, çok şükür. Kendimle konuşuyor gibiyim ama böyle bir konfor. oldu. lan git dur bir konuş abi. Kankan <gülüyor> Nasılsın kanka? Eee in olsun böyle bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Aynılar lan. Abi, Aynı ben, abi. Bu arada, e, ben bu arada, eee bamborada ikinci RPM'i buldum abi çok güzel oldu bu. Ne bu? bu? Abi, turşuyu mu yapacaksın? Turşu suyu. Aynen. Aynen abi. Aslında şey, Mithrae'nin sesi de bir Aspova'ya benziyor ya, rapçi olan. Abi üçüncü çok iyi. Üçüncüyü ya, de çalsın. Şu mu onun şey kim kondu? Yok turşu da. <gülüyor> abi, abi abi var mı yok var mı arttıran? Ne? Eee var mı? JP, abi üçüncü rp mi? Kerem turşu, Can Durmaz. Turşu sen de demek ki Mitre'n yapabilir misin kardeşim sen? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, ben hiç denemedim. <gülüyor> yak yak yapamaz. Tuğkan abi sanma. Allah Allah. Yap. Abi Kuzey Tekin çekebilir miyiz? O da iki de Oğlum, ya Kuzey Tekin rahat duramıyor yalnız onu indireceğim. Abi onun oh, telefondan, etkide. telefondan Boruk girdiği korkuyor. için hep düşüyor abi. Benden korkuyorum Boruk benden korkuyorum. Adamın bir sporttan korkuyu. Sohbet iki de yok. Kızaytekin <gülüyor> olur. Sen bir de. Elvin kek ustu yapabilse canavar olurum. <gülüyor> ya bu yap arada, yaparım bu arada. Yap bakayım yap bir ama geç oldu evde sıkıl çıkmasın. Olsun çıkmaz abi alıştılar. Abi sesini kıs istiyorsan. Bekle, bekle, sesini ya, ağır Biz... olacağız evet. Yok yok evet, kısma. ben kısmayacağım Yaşamak istiyorum buyur. Abi ben şimdi öttürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi yapıyor. <he>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kanlı kulaklarım içinde ya. Selamun aleyküm brada. Bu kadar şey benzerli ya. He Kuzey arkandan masaka Beşo. konuştu da haberin olsun ha. Yani ben Beşo. buradayım. Söylemek isteyen bir şey söylemek isteyen yüzüme söylesin yani. Sıkıntı lan, yok benim için. Yüzünü bakı söylüyoruz zaten moruk sen ne dönek basam çıktı ya. Sen ne konuşuyorsun lan? Kuzey masaka seni dömer bulaşma. Oğlum masakanın ağzını burnunu kırar yanaklarını ikiye ayırın. Duydun mu beni? Ulan nerede oturuyorsun? Bana adres versin. Oğlum sen oğlum sen. belini kırarım. Gel İstanbul Üsküdar oğlum. gel kardeşim. Tekin olurum oğlum bekliyorum. İstanbul benim lan hayırdır? Oğlum gel Tekinoğlu fırının önüne bekliyorum senin ağzını burdunu kıracağım gel. <gülüyor> Oğlum Aa, böyle, böyle karakterlerin birbirine denk gelip at, atarlaşması muhabbeti çok iyi ya. Paralel evrendi. Evet evet. Senaryo yani Normalde şey Masaka böyle. ile Kuzey Tekinoğlu ne alakalı <gülüyor> yok <gülüyor> yani. Simit almaya girerken karşılıklı geliyor, karşı karşıya geliyorlar falan. Çok Saka ama bana ama vursana, vursana şey bana yani. bir tane. <gülüyor> Oğlum bana yok, vursana bana bir tane. Vursam sen yaşar mısın lan sen ne biçim? Lan ne ne, ne, ne? <gülüyor> Lan kes. <çöz. gülüyor> <gülüyor> ben burada koştum ya. Çetinoğlu <gülüyor> fırın bundan sonra yok beyler haberiniz olsun. O kim lan? Arda Şeytan. Yok yok o Kızey Kuzey abi. Tekinoğlu o değil o gülüş lan. Dur bakayım. Oydı abi o muydu? Ha evet, evet önlüyor lan, geçiriyor lan Dur bakayım. <gülüyor> Kuzey Tekinoğlu gülüş. Gülüş. <gülüyor> <gülüyor> Torkan abi. Ha. Benim ya. Aslında, aslında Big Smoke'un ortaya girmesi yok. Yani. <gülüyor> yok mu bir Big Smoke'u? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Galiba önüm sessizliği oldu. Big Smoke Niye severleriniz mi? ya. Ee, abi çok kısa bir şey söylemek istiyorum <gülüyor> <şeyim>, Torkan abi. <gülüyor> İzin var mı abi? E, söyle söyle. E Abiciğim yayın aldığın için çok teşekkür ederim bu arada bizi Biz teşekkür ederiz, çok hoşnut oldu. E, eyvallah, sağ olasın genç. E, bir şey daha söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi geç. Evet abi. Söyle abi. Evet, evet abi. Abi benim e, şu an telefondan gidiyorum. Ben bilgisayardan giremiyorum. O yüzden e, çıkmak zorundayım şu an. Telefon pert olacak. üstüne yumurta kırsam pişer yani. O kadar sıcak değil. Sıkıntı yok kardeşim. Sen git işinin başına. Hadi. İyi, sim sim simaya abi? da Cemre'de iyi selam şey. söyle. Eyvallah eyvallah. Eyvallah sen eyvallah. Amanet olun kendinize iyi bakın. İyi geceler eyvallah. Öldün, eyvallah. Öldün. Eyvallah. Masaka, eyvallah masaka eyvallah. Maslaka maslaka insan değil koçum senin ağzını. Öldün, öldün sana oğlum öldün hadi. Tuğkan abi. Heh. Aşağıda EvoMos var Sohbet üstte. 3'te. EvoMos da çağırın. Aha. Aga yayın tekrar edin. EvoMos değil oh. diye bizim ağzımızda sıcak söyleyeyim. Mikrofonu Yok. kapalı olan Sohbet 3'teki. Tamam arkadaşlar bunların hepsi taklit zaten söyledik onu bir şey olmaz. ...onun uyarısını yaptık Yok ki. okunuş, hitap... ...ya sağa... ...kevantos... <gülüyor> ...bunlar server'a lazım net. Oğlum... ...server'in düzeni bozulur abone koyayım her yerden. Nurkan... ...muruk şey söylemek istiyorum bu arada. Söyle bakayım. Saru... Saru duyan bir göt varmış... moruk bana geçen bir tatlış <gülüyor> değil baron <mor. gülüyor> baron... ...yapra... Ne küfür ediyorsun adam? Oğlum bana? bak tasaka mısın? Masaka mısın? Nedir bilmem ama vallahi indiririm seni kasap bıçakla. Lan, lan sen ne diyorsun oğlum? Sen ne, ne diyorsun lan? Dost gibiyim benim lan.